Bugün 9 Kasım 2021 salı Mars günündeyiz Oğlak burcunda ilerleyen ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile akrep burcundaki güneş arasında oluşacak uyumlu görünüm duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamızı sağlayabilir yakın çevremizle aile ortamında güven ve huzur hissedebiliriz öğle saatlerinde oğlak burcundaki ay ile balık burcundaki neptün arasında etkinleşecek olumlu açı, sezgilerimiz ve duyarlılığımızı yükseltebilir daha iyimser ve pozitif enerjiler ruhsal olarak da rahatlatabilir çevremizden maddi manevi destek bulmamız da mümkün sanatsal ve ruhsal ilhamlar alabiliriz akşam saatlerinde ise ay ve Plüton oğlak burcunda kavuşacak duygusal olarak daha yoğun ve kararlı olabiliriz konsantrasyon yeteneğimiz yükseleceğinden odaklandığımız bir konuya odaklanabilir derinlemesine çalışabiliriz bırakmak ve değiştirmek istediğimiz konulara odaklanmakta verimli olabilir Ay saat 20.51'de boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Gece saatlerini sakin geçirip iç dünyamıza yönelebilir, ruhsal derinleşme ve tefekkür yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.